Bugün 26 Kasım 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay 0.18'de Oğlak Burcu'na geçecek. Sabah saatlerinden itibaren duygularımız biraz daha geri plana çekilirken günlük yaşamdaki ve aile içerisindeki görev ve sorumluluklar belirleyici olabilir. Ciddi ve karamsar düşünceler endişe ve melankoli yaratabilir. Geleceğimizle ilgili maddi manevi daha fazla kaygı ve kuruntu duyabiliriz. Bir yandan da önümüzdeki günlerde yapılacak işleri planlamamız, iş kariyer alanlarında sorumluluklara ve görevlere odaklanmamız mümkün. Bulunacağımız ortamlarda aile büyükleriyle de görüşmeler yapabilir fikirlerimizi paylaşabiliriz. Zaman zaman üzerimizde baskı hissetmemiz mümkün. Öğleden sonraki saatlerde sosyal alanda daha aktif ve girişken davranabiliriz. Bir süredir ilgilendiğimiz ve sonuç beklediğimiz konulardan haberler gelebilir ve kararsız kaldığımız konular netleşebilir. Gece saatlerini ise sakin geçirip özel işlerimizle meşgul olmak isteyebiliriz.